Bugün 26 Nisan 2023 Çarşamba Merkür günündeyiz Yengeç burcunda ilerleyen ay sevgi ve şefkat beklentilerimiz arttırırken yakınlarımız ve ailemiz bugün daha öncelikli hale gelebilir evimiz yaşadığımız mekanlar ebeveynlerimiz güvenlik barınma beslenme mutfak işleri mülk ve emlak konuları gün genelini ilgi alanınızda olabilir Sabah erken saatlerde ay, yengeç burcunda Mars'ta birleşecek. Bu saatlerde stresli ve sabırsız hissedebilir, kaza ve sakarlıklara da daha yatkın olabiliriz. Dikkatli ve temkinli hareket etmekte fayda var. Ay yengeç burcunda ilerlerken mide ve sindirim sistemimiz de hassas olabilir. Beslenmemize dikkat etmeli, abur cuburdan uzak durmalıyız. Sabahın ilerleyen saatlerinde ay, boğa burcundaki uranüsle uyumlu açı yapacak. Heyecan ve coşku hissedebileceğimiz için öğle saatlerinde yeni deneyimlere daha açık olabiliriz. Yaratıcı fikirler, günlük işlere hızlı ve pratik yaklaşabiliriz. Yaratıcı çalışmalarla özgür ve orijinal sonuçlar alabiliriz. Gece saatlerinde ay, Jüpiter ve Neptünle güçlü açılar yapacak. Maneviyatın yükseleceği bu saatlerde içe yönelişler ve tefekkür, önemli rehberlikler alabiliriz, farkındalıklar yaşayabiliriz.